Hocam. Bugün değerli nefes, farkındalık ve yaşam koçuyla birlikteyiz. Nimet Ramoğlu hanımefendi Efendi Life Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezi'ne teşrif etmiş bulunmaktadırlar. Çayımızı içerken tabii ki merak ettiğimiz çok soru var. Yani nefes terapisi nedir? Bize bilgilendirici bilgiler verirseniz çok memnun oluruz. Evet hocam teşekkür ederim hocam. Ekrem hocam. Ee, ben Nimet Ramoğlu. Nefes farkındalık e, yaşam koçuyum. E, nefes terapisi e, kendi bünyemizde olan e, bir enerjiyi e, bütünlüğüyle kullanabilmektir. Yani e, nefes bir e, yaşamda bizim var olmamız için gerekli olan ve yaşamımızı sürdürmemize neden olan nefestir ve enerjidir, farkındalıktır. Nefesi kullanmak ve bunu terapi halinde almanın e, özelliği de e, kendi bünyemizde oluşturduğumuz birçok blokajlarımız var. Bu blokajlarımız özellikle bilinç altında e, kaynaklanıyor. Bilinç altında oluşturduğumuz e, her türlü e, düşünceler, e, ne ile iyileşebilir dersek öncelikle nefesimizi farkında olarak almakla ve bunu bir terapi olarak uyguladığımızda zaman içerisinde görüyoruz ki endişelerden kaygılardan e, arınıyoruz daha aza indirgiyoruz tabii ki bu bir yan terapidir e, ve nefes farkındalığını kazanmak bize hem sağlık kazandırır hem hücre yenilenmesine daha genç kalmamıza, kendi bütünümüzü fark etmemize neden olur. Kendi bütünümüz derken insan ruh, zihin ve fizik beden bütünlüğüyle yaşayandır. E, ruh, zihin ve fizik bedenin e, bütünlüğünü hissetmek öncelikle beden farkındalığıyla olur. Beden farkındalığı da aldığımız nefesle oluşur ve bu aldığımız nefesin önemini hiçbir şeyle e, kıyaslayamayız. Ve büyük bir şükürdür. Aldığımız her nefes büyük bir şükürdür. Onun için e, şükürler olsun e, dememiz gerekiyor. Ve farkında alırsak da sağlık kazanacağız. Ve bolluk bereketi hayatımıza çekeceğiz gerçekten. Peki teşekkür ederiz. Burada e, ben teşekkür yayına bir